Dedim. Sen nasılsın okulda? Ne, Hı, ne? okulda? Anlat bakayım. Olmuş bir <gülüyor> Okulda ne yapıyordun? Okulda? Seni, seni yani ne o mp3 çalar gibi mi değerlendiriyorlardı gene? Ben ne yapıyordum biliyor musun? Bak lise zaten ben orta okulda bak sekizinci sınıfta aile toplantısına babama özel çağırdılar. Babam da ben gitmem dedi. Annemi Sonra 89 gün dağımsızlığım varmış benim 89 80, gün Zaten 8, 8 mi? 89 mu? 30 günde şey olmuyor mu ya? 30 gün müydü? Neydiniz? 60 gün müydü? Ozanlar 30 gündü Direkt şey yapıyorlardı. 45 yani, mi 55 kaldı. mi öyle bir şeydi evet, ya kaldı galiba, kaldı. galiba kaldı. Aynen şeyden. Sonra o 20'ye düştü, 15'e düştü bir şey oldu ama. Ama ben, bende şöyle bir 30, pes vardı aynen. Tiyatro ha. da vardı, müzik de vardı Haa kültür sanattan o yüzden şey Aynen. yapıyorlar yapıyorlardı. Bir de ben şöyle full çok, faaliyet geçiyor. Gidip diyordum ki müdür, yardımcısı ha, faaliyet geçmiyor. müdür yardımcısına <gülüyor> gidip müdür izin verdi diyordum. Hocaya gidip müdür yardımcısı diyordum. Orayı bir konflikte sokuyordun. Hepsi de birbirinden izinli zannedip ben okey deyip veriyorlardı. He. Mesela ben öyle çok çakallıklar yapıyordum. Ama mesela liseye geçtiğimde bende lise hayatı çok fazla olmadığı için çok üzgünüm mesela. Lise ben 1 de 2'de bildiğin Gitmedim yine. Hiç. 1-2'den başladın gitmem yani. 1'e, 2'ye gittim de yine hep müzik, konser, oraya gidiyorum, buraya Hı -hı. gidiyorum. Ama okula hep böyle plaket getiriyoruz yani. hani Şey, baş, ne yapar böyle... Milliyetim veriyor teşekkür ederiz şey plaket. falan. Et. Onlarla da geçiniyoruz derslerden şundan bundan ama... 45... O yüzden seviliyorsun hocalar tarafından. Çok seviliyorum yani. ama 45-50 alırsam da bayram ilan ediliyor. Hani o öyle. kadar. Öyle yani. Bir de sayısalım ha. E sen hiç çalışmıyorsun o zaman. Sen sayısalsın. Çalışsam zeki, ben sayısal ok bitirdim. <gülüyor> Valla sayısal bitirdim ben açmadım. 9 çarpı 8 Baba ne şimdi çarpım tablosunu biz 4'e kadar gördük. <gülüyor> 4'e kadar var gerisi yok ondan. 9 4 desen öyle çıkıyor bir şeyler de. Vay onları iyi biliyorum, biliyorum baba. Yani. Mesela onları çok iyi biliyorum. Kesin Gerek. en sevdiğin ders falan biyolojidir. Yok. Ney? En sevdiğim ders boş ders xd xo. Hayır hayır en sevdiğim ders ya hocasına göreydi ya. Fizikçiydi mesela. fizik çok makaraydı çünkü. O yüzden fizik sevdi. O yüzden fizik seviyordum. Ama mesela sonunda çok üzüldüm. Şimdi herkes, lan oturuyoruz bir yerde, herkes lise anısı anlatıyor ya. Benimki Antep'te sahnede, Ankara'da sahnede, yani hep sahne arkadaşlarımla dışarı gitmişiz. Evet. Ama şey böyle lise anısı anlatırken böyle on numara hoşuma gidiyor. Yok lise aşkları bilmem neler onlar mesela yani hikayeler evet. bence çok değerli. Ya ben şahsen üniversite <gülüyor> anılarında bayağı im Hani hiç üniversiteye üniversite gitme fırsatım olmadı, zamanım olmadı, senin de olmadı. Ben git, gittim ya. Bir, ha, bir sen uç, gittin gerçi he, doğru. Bir buçuk yıl falan bir buçuk üniversite... yıl gittin. Nasıldı? Ha. Ya üniversite daha tuhaftı böyle herkesin en olabildiği hani bir para var ortada, Hı -hı. parayı en iyi şekilde nasıl kullanırım bence üniversitede öğreniyorsun en başta. Yani kirası, şuyu, buyu, oraya he. yeter, buraya gider, şuraya yapar Kutumlu falan. Olmayı. Aynen öyle. Para management'ı diyebilir Aynen miyiz? öyle. Mesela benim üniversitede şöyle bir şey vardı. Üniversitedeki harçlığım ve kendi kazandığım para... Bir de hep çoğu zaman kendi paramı kazandım yani. O devirde dönemde de sürekli bir şey yapıyordum. Hı -hı. Bir döngüdeydim. Hı -hı. Mesela şöyle bir şey yapıyordum o zaman. Kendi, o, o yüzden çok gençleri biraz anlayabiliyorum. Kendi harçlığından kısıp sana ve Cahirey'ne abone oluyordum mesela. Harbiden oluyordu lan. Mesela. Helal olsun. Ondan dolayı şu an 30-35 ay falan mesela, şimdi onlarda da aslında aynısı var şu an onu birebir anlayabiliyoruz kısım ondan dolayı. oluyorlar, can ya yani hepsi ama şu an öyle değil, 8 liraya oluyorlar. Şu an 8 liraya sıvı. Şu an bildiğim bir tavuk en Bir şey değil, tavuk dürüm daha pahalı canım. Tavuk dürüm daha pahalı doğru valla. <gülüyor> tavuk vallahi. dürüm yemiyor ki adam. <gülüyor> <gülüyor> Tavuğu <yiyor. gülüyor> Bu arada bir çekilişimiz olmuştu. <gülüyor> ee, hafta içinde biliyorsunuz 1-2 gün önce atmıştık değil mi Aynı evet. iki gün oldu. İki, i̇ki gün, gün önce oldu. bir story çekmiştik. Kimizle Kemal'le atmıştık. <gülüyor> Asus ürünlerini hafiften böyle bir ön gösterimini yaptığımız. Aynı zamanda bir çekilişin olduğu bir story'ydi. Orada 11 tane e, ürün çekilişi vardı. Bunlardan biri ilk kazanan e, Asus'tan set kazanıyor. Ekipman seti kazanıyor. Diğer 10 kişi de Asus maske cover'ı bir de mouse pedi kazanıyor. E, şimdi onları klavye, mouse klavye, mouse, headset. Kulaklık. Kulaklık Aynen kulaklık. Şimdi onun e, kazananını... Var. Hayır hayır var ya yok mu? Sanki biz sen ekledin gibi geldi. Yo vardı ya. Olsun canım. Yoksa da artık. Ee, vardı ya vardı. Şimdi ben şeyi göstereceğim size. Kazananların listesini göstereceğim hemen. He çekilmiş. Aynen çekildi. Şöyle. Dur lan bunu böyle... Bir dakika, ne diyor yanlış oraya. bir şey var mı? Feri Karagaya mı? Yok. Orada yani. yanlış bir şey yok ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar barış temel, barış temel, Asus, Feri, feri, feri Ferals, feri ferals feri set ferals kazanıyor. Set. Asus Feri Ferals set kazanıyor. Ee, klavye, mouse ve headset, bildiğim kadarıyla headset de var içinde. Diğer kazananlarımızda Arda Yavuz, Emre Ünal, Emre Ünal, Önder Saraç, Berkay Yalçın, Berk Serin, Kaan Güçlü. Göktü ay verdi. Yok. Merak ettim ha. Görmedin mi oğlum geçen geldi ya. Baktık böyle. Ben görmedim siz baktınız. Göktü ay verdi. Mehmet Ali Aksoy, Arda Kerem Himmet ve Ferit Yılmaz adışım, e, mask, mask, cover ve mouse kazananları oluyor. Aynen aç, Açıklamış olduk. Neyinin var mı peki? Ortaokul, ilkokul... Abi ben ilkokul ve ortaokul anılarım şunlardan ibaret. Derslerin nasıldı? Derslerim nasıl? çok iyiydi. Harbiden Aynen çok iyiydi. Ee, okulda böyle deneme sınavları falan olurdu. Hep deneme sınavlarından ilk üçteydim hep okulda. Ee, zaten bizim okulda şeydi böyle... Bizim bölgenin en e, başarılı okullarından olduğu için... O yüzden böyle çalışanlar, çalışanlar sınıfı vardı. Hangi bölgedeydi Hangi okul? Fikret Uzatlı İlköğretim Okulu. Baya adam hatırlıyor. Ben ben mesela okulda İlkokul öğretmenim Gülizar hocam. Oha! Buradan izliyormuş. Öpüyorum. Biri. Çok güzel bir tekniği vardı. Dövme tekniği. Şöyle yapardı. Böyle çevirirdi. Squad'ı, Skard, standı, squad'ı böyle acırdı böyle en son acı noktası değil mi şu an? Acı noktası. Böyle vururdu. Ha, tam anında. olmadan. Ha evet, tam böyle acı noktası max olurken tak diye kafana vurdu. İnanılmaz acırdı. Çok böyle imza bir döviz stiliydi. O yüzden buradan Gülizar hocamı <gülüyor> sevgiler. Tam, tam acıtmadan <gülüyor> yapmasa o da kıyamıyorum biraz. <gülüyor> evet tabi. Aynen öyleydi. Kendini yaratmış amık. Ondan sonra eee... Okulda <gülüyor> ben şeydim. Ben yani pek besel şey değildim o zamanlar. Yani senin kadar popüler değildim ben okulda. Hatta baya eziktim. Harbi mi? Evet. Neden çünkü... Ezik Ferit. Eee amını. Burak'a alıp ettim mi? <gülüyor> neden çünkü... <gülüyor> Çillerim ee, vardı, full suratım ama komple çil. Turuncu, full çil ve ee, çok kısa boylu. Aynı dönem okusak ben ne dalga geçermişim ha. Büyük ihtimalle büyük taşak geçer. Full, ya, full ben o böyle o, full dalga geç şey yap böyle. O ben nefret ediyordum o benden. Ya yani ben inanılmaz özgüvensizdim. Harbi mi Çünkü diyorsun? full çilim var, hani tipim de iyi değil, kötü yani. Ve kısa boyluyum, çok kısa boyluyum. Yoo ben senin ilkokul hatırlıyorum, böyle gözlerin bayağı kaş, kirpiklerin şeyi, şey, şey, yakışmasın. bir tane ya. çim adam fotoğrafım var. Aynen. Orta Benim okul. face it, profil fotoğrafım. Ortaokulda orta geçiyordum, ilkokulun sonları böyle. Ondan daha kötü daha. olduğum bir dönem var yani. Tabii ondan çok daha kötü Orada şeysin canım, ama. orada Orada fena değilim, orada aynen. Orada giderim var ama e, çillerim, özellikle yaz aylarından nefret ediyordum çünkü bütün suratım çil oluyordu. Ve okulun en kısa boylarından biriydim. Bir tane de yanımda Nedim diye bir arkadaşım vardı buradan. Ona da selam olsun izliyorsa ya Malatyalı kardeşim. Görüştü Full 10'la makara yapıyorum. Yok görüşmüyorum kimseyle. Hiçbirini görüşmüyorum. <gülüyor> ben de direkt sildim. <gülüyor> direkt. halinde sildim benden. Yok görüştüğüm var hala. Batuhan'dır, Gizem'dir. Onlara da selam olsun. Ee, Nedim, Malatyalı Nedim vardı. Onunla beraber okulun en kısalarındandık böyle. İki kişilik böyle. Bir de Suedi. Sueri vardı. Sueri ismi. Sueri. Aynen Sueri vardı. Böyle 3 tane beraber, kısa boylu takılırdık. Ama hayatımızdan nefret ederdik sürekli. Çünkü bütün güzel kızlar, uzun boylu kızlar, erkeklerin uzun boylularıyla eşleşiyordu beden eğitimi sırasında. Hmm. Uzundan kısa'ya böyle ayrılıyordu ya. Biz en kısa olduğumuz için alakasızdık yani. Hep makaro muhabbet oradaydı. O yüzden baya böyle ilkokulun acılı geçti. Sonra ortaokul da böyle güzeldi. Yani güzel derken bu şekilde geçti. Liseye bir geçtim. Ama benim abim de tam liseye geçtikten sonra boy atmış. Liseye geçtikten sonra inanılmaz bir boy attım. Ondan sonra biraz da böyle tipimle düzelmeye başlar gibi oldu. Sonra lol girdi araya. Lol oynamaya başladım. Peki orada ünü alınca çok değişti mi? Eski arkadaşlarım ve sana bakış açılarında değişiklik var mıydı? Ya çok şaşırıyorlardı. Hmm. Yani onların Instagram'a falan da yazıyorlardı çünkü. Şey oldum ama mesela o zamanlar seninle çok arkadaş olmak istemeyen ama ünlenince böyle Ferit'cim ya şöyleydik senle de böyle, sen de böyle hadi lan dediğin oldu mu böyle? Düşünüyorum. Olmadı biliyor musun? Harbi mi diyorsun? Harbiden olmadı. Vav, wow, güzel. Helal olsun, delikanlı adamlarmış. Harbiden. Ama ben de öyle herkese muhabbat, muhabbat ya, <gülüyor> Muhabbet eden bir insan değildim yani. He. Hani belli başlı benim toplasan 10 tane arkadaşım vardı okulda. Hep onlarla takılıyordum yani çok fazla arkadaş... Hayatım boyunca çok fazla arkadaş her zaman karşı oldum. Hmm. Az ve öz, kafi derecede arkadaş, dost. Onlarla da gerçekten işli dışlı ama. Harbiden arkadaş olmayı tercih ettim. Bence... <gülüyor> mutluyum da ya, bu şekilde mutluyum yani bayağı. On numara. Bu arada 3207 subscribe olmuşuz. Wo wo wo! Hepiniz Kokcan. hoş geldiniz arkadaşlar. Burak senin var mı kardeşim? Çok <gülüyor> Böyle. <gülüyor> Abi benim de. şimdi şöyle... Heh. Benim babam müdür olduğu için... Babası müdüre, ben... müdürmüş. Müdüre mi? Müdüre. Mü, müdüre mi? Müdüre tamam. nereden çıktı? Benim babam müdüre dedin. Benim mü, babam müdür olduğu için dedim. Tamam. Neyse tamam babam, babam Müdür, müdür. olduğu evet. için. Oooo. <gülüyor> <Evet. gülüyor> <Yani ben gülüyor> <gülüyor> Senin okuduğun okulda mı müdürdü? Senin okuduğun okulda mı müdürdü? Benim okuduğum okulda değildi ama çok tanınıyordu. Hani yani o yüzden yani. yani. biraz torpiller. <gülüyor> Ha, o konuda benim maçımda o yüzden ben Valla çok, çok rahatlıyormuş. İşte müdürler çok rahat bir Müdürler o pozisyonu almış bir pozisyon. Küçük bir şey olduğu için çok tanınıyordu herkes tanıyor Berlin'i. Oğlum şuna bir şey yapacağım diye çok korkuyorum Ama gerçekten. Tam sağlam bir yere koy ya. Yani. Şuraya koyacağım.